Siz göndermeye başladınız. Gazeteci uzmanı Profesör Doktor Orhan Tarçın bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın, teşekkür ederim. Tamam, aynı şekilde. Günaydın hocam. Merhabalar, hoş merhabalar. Geldiniz. Günaydın. Önce selamlaşıyoruz, değil mi? Nasılsınız evet. görmeyeli? Teşekkürleriyim sizleri sormalı. Biz İnşallah daha iyi olacağız. Güzel Umarım. haberler alırsak bu pandemi ile ilgili. Aa, kesinlikle. Evet, şimdi hocam bahsettiğimiz konu yani bağırsak sağlığı ile ilgili daha önce de sizi ağırladık ve gerçekten çok önemli detaylara değindik. Çok önemsemediğimiz, hayatımızı böyle devam ettirdiğimiz, benim de dışkılama... Düzeni bu diye geçiştirdiğimiz konular bazen çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Evet. Kabızlık nedirle başlayalım? Çünkü çok karıştırılıyor galiba biraz. Evet yani her mesela zor dışkılama kabızlık mıdır? İsterseniz önce bir kabızlığın tanımını yapalım. Kesinlikle. Şimdi kabızlığın tanımını yaparken biz üç şekilde yapıyoruz. Bir tanesi kabızlığın, e, pardon tuvalete çıkmanın süresinin giderek uzaması. Hı. Normalde her gün tuvalete çıkarken iki günde bir, üç günde bir, dört günde bir çıkmaya başlıyorsak... Bu bir kabızlıktır. Yani haftada 3'ten daha az tuvalete çıkıyorsak bu bir kabızlıktır. Ama başka bir şey daha var. Eğer ki her gün tuvalete gitseniz dahi ama dışkınız sertse, taş gibi ise, hastamız aynen böyle tarif eder zaten. Bu da bir kabızlıktır. Bir üçüncüsü var. Eğer ki hastalarımız Tuvalete gittiklerinde ıkınarak tuvalete çıkıyorlarsa biz bunu da kabızlık kabul ederiz. Ama bir kere gitmiş ıkınarak çıkmış hmm. bunu biz kabul e, kabızlık olarak kabul etmiyoruz. Bunun bir süresi var. En azından 6 aydır olmalı ve e, son 3 ay üst üste olmalı bu. Bir de şöyle bir tarif yapıyoruz. Hmm. Diyoruz ki her tuvalete gittiğimizde en azından %25'inde ıkınmanın e, gerekmesi veya hastaların %25'inde dışkının sıklığının giderek... E, azalması, iki günde bir, üç günde bir olması. Bunlar bizim için önemli. Tabii bir de başka bir şey var. Eğer ki bazı hastalarımız çok zor durumda parmakla manevra yaparak çıkartıyorsa zaten biz hmm. buna kabızlık hmm. kabul ediyoruz. Peki bir şey soracağım. Yani şimdi e, kabızlık mesela nor, normal, tırnak içinde tabii normal diyorum. İşte evet. kötü beslenmeye bağlı bir şey midir? Yoksa mesela bir hastalığın belirtisi midir? Hani e, hastalık kabızlığıyla Diğeri arasında beslenme arasında mesela nasıl bir fark vardır şimdi e, kabızlığı Biz ikiye ayırıyoruz e, nedensel e, sebeplerden dolayı bir tanesi de organik diğer de non organik olanlar Hı -hı. şimdi organik olduğu zaman altta yatan organik bir hastalık vardır Örneğin hormonal bir hastalık vardır. Örneğin tiroid bezi problemi vardır. Eğer kişide... Az çalışıyorsa mesela. Tabii. tiroidde az çalışıyorsa kişide kabızlık olur. Veya paratiroid bezi problemi varsa kalsiyum yükseliyorsa veya vücutta başka hormonal bozukluklar varsa yine kabızlık ortaya çıkar. Kalsiyum seviyesini mutlaka ölçeriz. Tiroid hormonundan yine mutlaka ölçeriz. Ama başka şeyler de var. Örneğin bazı e, beyin hastalıklarında veya omurilik <Gülüyor> hastalıklarında kabızlık olabilir. Bir de tabii sadece Beyin omurilik değil kas hastalıklarında da miyastenide de kabızlık olabiliyor. Ama en önemlerinden bir tanesi kolon tümörleri. Eğer ki hmm. kişide Eyvah. kolon tümörü var ise kabızlık ortaya çıkar. Hele beraberinde kansızlık varsa çok dikkatli olmalı. İleri yaşta olan 45 yaşın üzerindeki olan kişilerde özellikle dikkat hmm. edip Bu araştırmanız Bu mesajı o zaman gerekiyor. hemen bir toparlayalım. 45 yaşın üzerindeyseniz anemi varsa ve kabızlık çekiyorsanız en kısa süre içinde hatta bugün... Bence mutlaka bir doktorla görüşmeniz gerekiyor. Önemli e, mesajlardan bir tanesiydi Orhan Hoca'nın bizle paylaştığı. Hocam evet, evet. Ee, sağlıklı bir bireyin dışkılama süresi ne olmalı? Şimdi kişi şunu diyebilir ya ben zaten oldu olası iki günde bir çıkıyorum. Şimdi hani dedik ya az önce kabızlamayı, kabızlama, kabızı e, kabızın ne olduğunu anlattık ama e, ne zaman hani siz anlattınız kendinden şüphesiz. Ben normal evet. yapıyorum ama zaten iki günde bir, üç günde bir benim normalim. iki günde Değil. bir normal, problem yok ama üç günde bir, bir çıkmaya başladığı zaman burada bir problem vardır. Bazen ama üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, on gün, on beş günde bir çıkanlar var düşünün. On ama yani bir hafta olmuş hiçbir şikayet yok. Evet ilk başta bir şikayeti yok ama yıllar sonra ortaya büyük problemler çıkartıyor tabii kabızlık. Yani sonuçta biz evet süre önemli. 3 günde bir çıkıyorsak veya haftada 3, üç, 3'ten daha az çıkıyorsak bu bir kabızlıktır. Ama ıkınarak çıkıyorsak yine bu bir kabızlıktır. Dışkı çok sertse bu da bir kabızlıktır. Peki neler eşlik eder kabızlığa ciddi hastalıklar olduğunda altında? Ee, tabii... E Kabızlığı meydana getiren ciddi hastalıklar büyük problemler açabilir. Hani biraz evvel bahsetmiştim. Türoid hastalıkları, Hı -hı. yine e, omurilik hastalıkları, beyinden kaynaklanan hastalıklar. Bu e, bu organik hastalıklar kabızlığı meydana getirir. Ama bir de kabızlığın meydana getirdiği hastalıklar var. Mesela e, kabızlı olan kişilerde uzun süre sonra makatta çatlaklar ortaya çıkmaya başlar. Tabii makatta Hı -hı. çatlak olunca bir müddet sonra kişi tuvalete çıkarken kendisinde... E, isteksizlik olur. Çünkü her tuvalete çıkışında müthiş Hiç ağrısı yani olacaktır. Artık. O zaman e, daha ertelemeye çalışacaktır. Bu sefer suyu Ertele, için daha çok, daha çok şey olacak, sakar, sertleşecek, sertleşecektir. Aynen çatlak daha fazla problem yaratacaktır. Tabii sadece bu değil. Kabızlığın getirdiği problemlerden teki de hemoroiddir. Eğer hmm. ki hmm. çok uzun süren kabızlığınız varsa büyük bir ihtimalle hemoroid ortaya çıkacaktır. Tabii bir de en başımıza artanlardan teki de ee, kalın bağırsağın son kısmının dışarıya doğru sarkmasıdır. Biz buna prolapsus diyoruz hmm. iç zarının. Daha geçen hafta iki hastamızı bundan dolayı ameliyata verdik. Yani genç hastamız birisi 28 yaşında birisi 32 yaşındaydı. Çünkü devamlı ıkınarak çıkmaya hmm. çalışmak kalın bağırsağın iç zarını dışarıya çıkartıyor. Ve bir müddet sonra artık eliyle bile içeriye yerleştiremiyor. O zaman hmm. cerrahiye vermek durumunda kalıyoruz. Peki çok uzun süre devam eden kabızlık mesela bağırsakların uzamasına da neden olur mu? Ee, böyle bir şeyin olduğunu düşünüyoruz için açıkçası Hı -hı. yani doliko kolon diyoruz acaba kabızlıktan dolayı mı bağırsaklar uzadı bağırsaklar uzun olduğu için mi kabızlık ortaya çıkıyor suyu çok fazla emilerekten ee, ama sonuçta çok uzun bir bağırsak varsa bu kişi de genelde kabızlık oluyor. Hangi evrede doktora gitmek lazım hocam yani şimdi kabızlık aslında başta herkesin ya biraz işte bir şeyler yiyeceklerle çözerim dediği e, evet. bir konu ama ne zaman artık iş ciddiyete biniyor? Şimdi e, sosyal hayattaki konforunuzu bozuyorsa mutlaka doktora gitmeniz lazım. Hı. Eğer ki e, sık sık aklınızda kabızlık, buna bağlı şikayetler, bir, devamlı bir dolgunluk, bunun yarattığı problemler bazen baş ağrısı da yaratabilir. Tabii bu bir sosyal problemdir. Kişi üç gündür çıkamıyor ve hı. makat kısmında bir dolgunluk var, karında bir rahatsızlık hissi var. Bu kişide de rahatsızlık yaratır ruhsal olarak. Sadece organik değil bunun yapamadığından, bununla baş edemediğinden bir iç sıkıntısı olacaktır. Çok ilginç. Bu bazen depresyona yol açabiliyor ama bunun tersi depresyonda veya ruhsal bozukluklarda yine kabızlığa neden olabiliyor. Son dönemde şey çok raflarda görülmeye başladı. İşte bitkisel lif şeyleri mesela, İçecek tozları. Hmm. Ee, hani kronik kabızlığı olan insanlar için. Mesela bu tür yaklaşımları öneriyor musunuz? İşte lif, çünkü hani Malum artık rafine yiyecekler hayatımızda daha fazla yer etmeye başladı. Evet. Bunun sonucunda daha lifsiz besleniyoruz. E kabızlığa eğilim genel olarak toplumda arttı. Evet. Mesela bu bitkisel lifleri kullanmak bir çözüm getiriyor mu? E, i̇şin açıkçası bazı kabızlık tipinde çok etkindir. Hmm. Aslında normalde bitkisel lif miktarının en azından 20-25 gram veya daha üzere olması gerekir hmm. diyetimizde. Ama batı tipi diyete döndükçe biz hmm. iş giderek... E, daha da liften fakir bir diyete dönmüş oluyor çünkü Batı tipi diyette 10 gramın altında lif evet. vardır. Diyette bu bir problemdir. Biz günlük en azından 20-25 gram kadar e, lif almalıyız. Tabi bu da hangisinde var? Bazı sebzelerde var, meyvelerde var. Özellikle ıspanak, pırasa, lahana, karnabahar, enginar. Yani bunlar çok fazla lif içerir. Ama özellikle bir tanesi vardır. Baklagillerden mercimek. Hmm. %13 oranında lif içerir. Bu çok önemli bir rakamdır. Eğer ıspanakta %8 lif var. Yani ıspanak deriz ya çok fazla evet. lif içeriyor. Evet. Halbuki mercimek ondan çok daha önde geliyor. Baklagilleri unutmamak lazım. Evet yeşil sebzeler, baklagiller bunların içinde mercimek vardı. Yine nohut var, bezelye Anne var. Anne mutfağı yani değil mi? Aynen. Tencere <gülüyor> yemeği bunlar. Evet. Yani tencere yemeği yemeliyiz. Ama siz hani tencere yemeği yerine batı tipi diye her gün patates, işte hamburger, pizza hmm. veya börek, pide yerseniz o zaman bu bir problemdir. Mesela, kırmızı bitter. eti de çok tükettiğiniz zaman aynı problem değil mi? Çünkü tabii. lif oranı orda, onda da çok, çok düşük. düşük. Çok düşük. Yani, e, yani, tabii kırmızı etin yanında salatalar veya diğer hmm. bazı karışımlar mutlaka konur ama bu yeterli değildir. Çok fazla et yemek, çok fazla karbonhidrat yemek hmm. e, bir problemdir. Lif yoktur içinde. Evet proteinde de lif yoktur. Lifi biz mutlaka arttırmalıyız kabızlığı önlemek için. Tabi şu var. Kabızlığınız var ise bir müddet sonra bağırsaktaki eğer ki biz barsa lif gönderemiyorsak barsa örneğin şu kadar siz mesela pilaviyin <gülüyor> bağırsak şu kadar posa gider, çok az. <gülüyor> ve bağırsak da bunu ilerletmek için uğraşır, devamlı hareketler yapar, peristaltik hareketler ve bağırsak bunu yaparken zorlanır. Ve bir müddet sonra bağırsak içi basıncı arttığı için bağırsakta baloncuklaşmalar olur. Baloncuklaşmalar olunca dışa doğru böyle cepleşmeler olur. Bir müddet sonra onların sayısı artar, içine dışkı girer. Çıkamaz. çıkamaz. Çıkamayınca da divertikül deriz bu ceplere zaten. Hmm. Kişi divertikülit olur ve bu büyük problemdir. İlginç bir şey kabızlık divertikülit yaratır ama divertiküllerin iltihabı sonucu bağırsak iç çepi iç çepi daraldığından dolayı ileriki hayatta sık tekrarlayan bu divertikülit ataklarından sonra yine kabızlık ortaya çıkacaktır. Evet. Yani kabızlık divertikülit yapıyor, hmm. kolonu daraltıyor. Sonradan evet. tekrar divertikülit buna yol açıyor. Hocam süremiz azalırken kabızlığın tedavisine de tabii girelim. Çok da sorumuz varmış ama evet. bence e, önemli gördüğüm bir soru sormak istiyorum tabii. size. Son yıllarda televizyonlarda, reklamlarda biraz arttı probiyotiklerle ilgili e, reklamlar. Hani tozu var bunun, tableti hmm. var. Kabızlık sorunu olduğu halde bir hastalığı gölgeler mi e, probiyotik düzenli kullanıyor kabızlığı hasta çözüyor. Oh tamam çözdüm diyor. Ama orada ters giden bir şeyler olabilir mi? Yani bu probiyotikleri kullanmak doğru mu? Yani işin açıkçası şu ana kadar yapılan çalışmalarda kabızlıkta probiyotik kullanımının faydası ispatlanmış değildir. Hmm. Yani birçok kabızda olan direkt probiyotik kapsüller alıyor evet. ama bunun faydası şu anda şüpheli ve çalışmaların çoğu Genelde bunun en fazla placebo etkisinin, hmm. yalancı ilaç etkisinin olduğu yönünde. O zaman o katkılı şeyler de, yiyecek içecekler de var. Onların da çok bir etkisi yok. Ama i̇şte kefir yok. tüketir, hasta değil mi böyle kefir, çözmek için? Ha, sağlık için tabii iki şey var. Sağlık için hani biraz evvel evet. konuşmuştuk yapay... Hazırlanmış lifler de vardır ee, sizin bitkisel söylediğiniz olurdu. gibi ama bitkisel, bitkileri burada daha çok yeşil sebzeleri tercih etmelisiniz. Yine probiyotik almak istiyorsanız da probiyotik kapsül veya tablet kullanmanıza gerek yok. Hı. Çünkü probiyotiği doğal olarak alabileceğiniz kaynaklar ülkemizde çok fazladır. Bir tanesi kefir zaten bu çok Hı. önemli evet. bir şey. Probiyotik yoğurtlar vardır. Ülkemizde boza vardır, turşu var. vardır, Hı -hı. turşu vardır, şalgam vardır yine. Hı -hı. Bunlardan yeterli probiyotiği alabilirsiniz. Evet, peki sorular var ama tedaviye geçelim mi? Birkaç soru soralım mı? Ee, nasıl istersiniz? İstersen bir, bir iki soru, bir soru soralım soru ondan sonra tedavi üzerinde bir konuşalım. Evet, doktorum yomda tv360 instagram adresine bekliyoruz sorularınızı. Evet sorumuz geldi. Bağırsakta katlanma gaz birikmesi nasıl çözülür? Operasyonla çözümü var mı? Aslında bağırsak devamlı katlanmış bir halidir. Yani bağırsak böyle soba borusu gibi açık bir organ değildir. Katlanmıştır kendi üzerinde. Ama hareketler veya aktivasyon hareketleriyle, ilerletici hareketlerle dışkı ilerletilir. Şimdi burada bağırsakta... Ee, katlanma derken benim genelde hastalarımın tarifi üzerine şunu söylemek istiyorum. Normalde kalın bağırsak döner soldan evet aşağıya doğru inerken orada bir açı vardır. Hı hı. Şimdi bu açı özel bir kas tarafından dışarıya yukarıya doğru asılır. ıkınma esnasında kişi ıkındığı zaman o açı düzelir dışkı hı hı. aşağıya kayar kapak açılır. Refleks budur. Son noktaya dışkı geldiği zaman mutlaka evet kişi hafif bir ıkınmayla bu açılır Dışkı kayar ama bazı kişilerde bu olmaz. Hani katlanma diye hastalarımızın hmm. kullandığı kişi genelde ıkındığı zaman burası o açı açılmaz hmm. daha da kapanır. ıkınır hmm. kapanır ıkınır kapanır zar zor bir parça sert bir dışkı aşağıya geçer ama kapak da rahat açılmaz hatta kapak da onu biraz tutar. İşte bu dışkılama refleksinin bozulmasıdır. Hani genelde biz bağırsakta işte son çıkış tarafında katlanıyor tutuluyor hiç çıkamıyorum Demeleri bundan dolayıdır yoksa burada olduğu gibi hani e, opera gerçekçesıyor demiş. Abi. Operasyon konusuna gelince bu çok önemli bir şey. Şimdi evet hastamızın çok kabızlığı var. Her türlü ilacı denedik ama bir sonuç alamıyoruz. İşte o durumda bizim yaptığımız e, belli bazı işlemler var. Şimdi eskiden daha fazla hastamızı operasyona veriyorduk ama artık, Yeni çıkan ilaçlarımız var. Özellikle 4 grup ilaç var. Bunlar Türkiye'ye çok yakın bir zamanda gelecek. Şu anda hala bazı hastalarımıza yurt dışından aldırıyoruz ve geliyor. Ve bu ilaçları kullandığımız zaman genelde çok pozitif etki aldığımız için son günlerde, son aylarda e, genelde operasyona hiç hasta vermiş değiliz. Evet. Peki bir soru daha soralım. Tedaviye geçeceğiz. Yine ara ara sorularımızı sorarız. Ama gerçekten toplumda sık görülen bir rahatsızlık olacak ki çok sorumuz var. Kızım 4 yaşında. Doğduğundan beri kabızlık sorunu yaşıyor. Denemediğimiz ilaç ve yöntem kalmadı. Kronik kabızlık dediler. Çaresi var mı? Çocuklarda görünce de çok büyük problem evet. hocam. Yani bu tam pediatrik gastroenterologların evet. konusu. Çocuklarda görülenle bizde büyüklerde görülen yetişkinlerde görülen kabızlık sebepleri farklıdır. <gülüyor> ee, pediatrik gastroenterologa başvurmaları gerekir. Çünkü onlarda özellikle biliyorsunuz bazen böyle kalın bağırsak duvarındaki sinir lifleri yok olur. <gülüyor> ve bunun değişik isimleri vardır. Ve sonuçta bağırsak ilerletemez ve kabızlık ortaya çıkar. Erişkinlerden daha farklıdır. Bunu bir pediatrik gastroenterolog değerlendirmeli. Evet. evet bence Peki. de. Önemli bir konu çünkü bu. Evet çocuklar özellikle e, büyüme gelişme çağında. Şimdi hocam tedaviye gelecek olursak e, biz kendi kendimize çözmeye çalıştığımız ye, yegane yöntem probiyet tüketmek evet. ya da işte e, duyduğumuz şeyler Bitkisel onu için, bunu hiç. Bitkisel evet, evet. tabii. Tabii tabi. Sinameki veya diğer karışık şeyler <gülüyor> evet. çok fazla. Var Eğer mı ki... öneri hocam sizin? <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Ee, evet bazı bitkiler bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Ama burada biz ...tedavide en doğal olanı kullanmak zorundayız. Nasıl kullandığımız bitkisel lifler, lif miktarını arttırdığımız zaman... E, ...şu kadar lif alırsınız ama bağırsağa gence su çeker bu kadar olur. Bu tip ilaçlar da vardır. Hacim oluşturucu ilaçlar. Eğer ki kabızlıkta siz hmm. e, bir ilaç kullanacaksanız öncelikle bu hacim oluşturucu ilaçları kullanmalısınız. Ama toplumumuzda genelde sinameki kullanılır. Hmm. Sinameki aslında baklagiller familyasından bir bitkidir ve 300 çeşidi vardır. Hafif küçük sarı çiçekleri de vardır ama devamlı kullanımda başımıza beladır. Çünkü kalın bağırsan iç kısmında doku harabiyeti destrüksiyon yaratır. Yani volüm hmm. etkisi oluşturarak yapmaz ve uzun süreli kullanımda problemdir. sinameki? Öyle mi çalışıyor? abrazyon yapar Hı. kalın bağırsakta. için. yine aynı zamanda stimülan etkisi de vardır. Hı. İkili etki Hı. olarak. Tüketmeyin ama yani uzun süreyi kullanmak sevgili çok ama... iyi değildir uzun süreli kullanmak. Tamam bilimsel tedavi hocam. Yani bilimsel tedaviye gelecek olursak biz çözemedik en sonunda artık nasıl çözeriz? Nasıl bir tedavisi vardır? Şimdi bununla ilgili olarak hasta bize geldiği zaman ilk başta hastayı biz eğitmeye çalışırız veya hastanın bağırsaklarını eğitmeye çalışırız. Deriz ki her sabah tuvalete gidin. Gitmeden önce iki bardak su için ve tuvalete oturun. Tuvalette 10 dakika kalacaksınız. 20 dakika 30 dakika değil. 10 dakika ve şu egzersizi yapacaksınız. Bir eliniz göğüste olacak bir eliniz karında olacak. Ve yavaş yavaş böyle yukarıdaki el hiç oynamayacak şekilde nefes alıp vereceğiz. Ama aşağıda diyaframdan çalışacağız. Aşağıdaki elimiz hareket edecek öne ve arkaya doğru. Aynen şöyle şimdi bakın. 7-8'e kadar sayarak da nefes Hı -hı. alacağız 10-15 saniyede geri vereceğiz. Mesela 1-2-3-4-5-6-7-8 dedik sonra yavaş yavaş 10-15 saniyede 20 saniyede geriye vereceğiz. Hı -hı. yani Bu bir nefes egzersizi. Bu bir nefes evet. ve diyafram egzersizi. Hı -hı. Bunu her sabah 10 dakika yapacağız ama her bir egzersizden sonra 10-20 saniye bekleyebiliriz. Yani bunu Hı -hı. sabah tuvalete gidince en azından 10 dakika yapmak durumundayız. Bir de bağırsak masajı vardır. Bize çok sorulur acaba bağırsak masajıyla. Tabii çocuklara yapmada etkindir çocuklara ama büyüklerde 1950 yıllara kadar çok kullanılmıştır bağırsak masajı. Hatta profesyonel masörler çıkmıştır ortaya ve karında sağ... evet sağ alt kabızlıkla ilgili. <gülüyor> sağ alt kadrandan bağırsak bağırsak. başlar sola doğru masaj yaparlar ve gerçekten bağırsak hareketlerini <gülüyor> ilerlettiği düşünüyordu ama 1950'lerden sonra biraz terk edilmiştir ilaçların bazı etkininden dolayı. Bir de obezite artmıştır tabii evet, sonraki tabii. yıllarda. Obez olanlara masaj Yapmanızda yapmanızın da bir faydası yoktur. Buyur. Ama yapılacak şey en en başta bağırsağı etmek. İki bardak su içip her sabah tuvalete oturacağız. Bu egzersizi yapacağız. E, nefes alma egzersizini yapacağız. Arkasından e, 3-4 kayısı öğlen, 3-4 kayısı akşam yine kuru incir, kuru erik, lif miktarını arttıracağız. Veya kepek, buğday kepeğini yoğurda karıştırıp yiyebiliriz ve bol su içeceğiz. Ve hastalarımıza deriz ki bu öneriyi siz iki ay uygulayın. İki ay boyunca hayatı modifiye edeceğiz. Yani baştan düzenleyeceğiz. Evet. Arkasında tabii eğer ki bununla biz çözemiyorsak o zaman hacim oluşturucu ilaçlara geçeriz. Hmm. Ama hacim oluşturucu ilaçların bir kısmı %25 veya diğer hareket arttırıcı ilaçlar var. Onlara geçeriz. Ama ilaçta çözüm bulamadığımız bir grup var. Özellikle bağırsağın son kısmında... Normal transit zamanı var ama bağırsağın son kısmına geliyor dışkı ve orada kalıyorsa buna çıkış bozukluğu ve biraz evvel anlattım refleks bozukluğu diyoruz. İşte biz bu refleks bozukluğunu ilaçla çözemeyiz. Yani hasta istediği kadar dışkıyı sulandırsın sona geldiği zaman o orada takılacaktır açının olduğu yerde. O zaman biz başka bir cihaz kullanıyoruz. Önce... İşte balon atma testlerimiz vardır veya monometri, bağırsağın son kısmındaki basıncı ölçüyoruz. Evet gerçekten dışkılama refleksi bozuk diyoruz. İşte o durumda makata özel bir cihaz yerleştiriyoruz. Cep telefonu gibi bir cihaz ve ucunda bir kablo var. Onu sabah 20, akşam 20 dakika yerleştiriyoruz. Ve bu sık bırak egzersizi e, yaptırıyor bu cihaz. Ve genelde %70-80 oldukça başarılıdır. Yani dışkılama bozuk, kabızlık varlığında %25 oranında dışkılama bozukluğu eşlik eder ve siz onu ilaçla düzeltemezsiniz. Bunun tedavisi başkadır. Bunun için mutlaka gastroenteroloji uzmanının kabızlığın tipini ayırt edici bazı testleri yapması evet. gerekecek. Yani kabızlığı tedavi etmekten, çek, yani doktora gitmekten çekinmemek lazım. Onunla yaşamak gerçekten çok zor olsa gerek. Yani birazcık çekinilen evet. bir alan. Yani kabızlık hani ne olacak ben çözüyorum iki yeşil çay içiyorum falan deyip, Ama evet. çok hastalığında habercisi olabilir evet yani kendisi zaten sorunlar oluşturur biraz da orayı fissür, çatlak veya barsan sarkması gibi ama onu eşlik eden bazı önemli hastalıklar da olabilir yani evet. kabızlık arkadan yani bazı hastalıkları getirebilir evet. beraberinde. Şimdi hocam çok soru var. Hemen hızlı hızlı sorulara geçelim mi? Vaktimiz Tabii. çok daha olur. bitirmenize <gülüyor> de 3 dakika var. Evet, hızlı, hızlı. hızlı hızlı tak tak tak yaparsın. Ev dışında başka yerde tuvalete giremiyorum. Tuvalete gitmemek için kendimi zorluyorum ve zaman zaman karın şişliği de yaşıyorum. İleride ciddi hastalık oluşur mu? Kesinlikle oluşur. Tuvaletiniz geldiği anda gitmelisiniz. Çünkü <gülüyor> kalın bağırsağın son kısmında o dışkı birikerekten algılamayı azaltır. Hmm. Onun için... Hmm. Geldiği anda gideceksiniz. Evet, hani da, tuvalet ayırmayın, tuvalet seçmeyin. Seçmeyin ya da yanınızda dezenfektan <gülüyor> <gülüyor> <Daha> kolonyalı <gülüyor> mendiller evet. ee, taşımanız gerekiyor. Evet, bir soru daha gelsin hemen. Zahmet etmeyin, hemen okuyorum Siz hocam. okuyun o zaman. Evet, her dışarı çıktığımda şiddetli bir şekilde karnımda ağrı oluyor ve midem bozuluyor. Doktora gittim, bir problem yok dediler. Ama 10 yıldır aynı sorunu yaşıyorum, kilo kaybım da yok. Bu durumun tedavisi var mı, psikolojik mi? Şimdi... Yani dışarıya çıktığında tuvalete çıkmayı kastediyor ve karında ağrı oluyor. Ee, şimdi kabızlığın eşlik ettiği bazı hastalıklar var. Huzursuz bağırsak sendromu deriz. Hmm. Bu kişinin araştırılması lazım. Normalde kabızlıkta ağrı olmaz. Ama beraberinde ağrıyla beraberse huzursuz bağırsak sendromunun kabızlık, e, eşli, kabızlığın da eşlik ettiği formu olabilir. Onun araştırılması gerekecektir. Evet bir soru daha hemen soralım. Harika gidiyoruz hocam bak zamanla yarışıyoruz şu an. Evet. Evet, geldi kusursuz. Kusursuz. Huzursuz demek istiyorsunuz. <gülüyor> huzursuz bağırsak sendromu <gülüyor> için ne önerirsiniz? Şimdi huzursuz bağırsak sendromunda karında ağrı vardır veya bir rahatsızlık hissi. Dışkının şekli değişmiştir. Dışkının, dışkılamanın süresi de değişmiştir. Bir de tuvalete çıktığı zaman bir rahatlama vardır bunda. Hı -hı. Yani bir ağrı vardır. Şimdi huzursuz bağırsak sendromunda da öncelikle kişilerin hayatını modifiye etmeleri için önerilerde bulunuruz. Yaşamınızı değiştirin, modifiye edin, hmm. kendinize daha çok zaman ayırın, kendinizi mutlu etmeye çalışın, sağlığınız için yürüyüş yapın, egzersizlik miktarını artın ve kendinizi mutlu edin deriz. Ama böyle olmazsa o zaman bazı grup ilaçlar var, onları kullanırız. Onlar %40 etkilidir ama çok fazla etki etmediğinden de biz o zaman bağırsaktaki e, sinir alıcılarını, sensörleri düzenleyen bazı antidepresan özellik ilaçları da kullandığımız oluyor. Ama onu kullanma sebebi kişide depresyon olduğundan dolayı değil, bağırsaktaki gazı yanlış yere az bir biliniklardaki gazı çok algılayan bu alıcıları kütleştirmek için kullanıyoruz onu. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hele böyle son 3 dakika içinde 3 soruyu tak tak tak cevapladınız. Ayaklarınıza Gerçekten Her zaman olduğu gibi onurdu sizi burada evet. ağırlamak. Çok teşekkür Ayaklarınız sağlık. Bizle kalın. Tam programı <gülüyor> beraber kapatalım. İyi ki geldiniz hocam teşekkür ederiz. Evet Doktor Mühendiyi bugün de bitirdik sevgili izleyiciler bir kez daha hatırlatalım yarından itibaren sabah 08:30'da karşınızda olacağız hafta içi her gün 08:30'da görüşmek üzere hoşçakalın.